başlayayım. İsmim Cevahir. PLM dalışmanı olarak çalışıyorum. 4 yıldır yaklaşık informatikte. Webinar içeriği şu şekilde olacak. Önce bir çok kısa PTC ve informatik firmalarından bir bahsedeceğim. Daha sonra Winchill PLM'in yetenekleri çok kısa olarak tabii ki. Çünkü asıl bugünkü konu Bulut'ta Winchill PLM'in kullanılması. Winchill PLM paketleri ve bu Bulut çözümünde işte sunduğumuz lisanslama modeli daha sonra bulut hizmetiplerinden bir bahsedeceğim. Genel olarak dünyada kullanılan, hani bizimki hangisine giriyor? Onu da anlamanız açısından. Çünkü yani birçok firmanın farklı şekillerde sunduğu cloud hizmetleri var. Onlardan bir bahsedeceğim. Son olarak da bizim Informatik Innovation, Informatik PLM olarak sunduğumuz bu cloud tekliflerinden bahsedeceğim. Yani paketin içeriğinde. E, neler var, nasıl bir şey bekliyor sizleri diye. Şöyle devam edelim. PTC ve Informatik Innovation. E, şimdi Informatik e, yani 25 yıl yazıyor burada. Eski de kalmış biraz, yaklaşık 30 sene bir firma aslında. E, PTC partner Türkiye'de. Yaklaşık 30 yıla yakın süredir. E, geçtiğimiz 2-3 sene önce e, İspanyol bir firma'nın bünyesine geçiyor, Integral Grub'un e, aslında. E, ve bizim şu anda işte şöyle geçersek, evet onu sunuma koymamış herhalde. E, şu dönemde aslında İspanya'da işte İspanya'nın farklı şehirlerinde, Barcelona'da, Madrid'de, Bilbao'da, Zaragoza'da, e, Portekiz'de Porto, e, işte Brezilya'da ve Türkiye'de e, aynı informatik gibi. Danışmanlık firmaları var integral grubun. Biz de onların aslında Türkiye'deki ayağıyız. Ve çok uzun yıllardır CAD ve PLM alanında özellikle implementasyonlar yapan bir firma informatik. Ben de bahsettiğim gibi yaklaşık 4 yıl geçti. Bu firmada çalışıyorum. PTC firmasından da bahsedersek informatik firması ve bu integral grup aslında PTC'nin çözümlerini sağlıyor Türkiye'de. ...ve Avrupa'da. PTC de bir yazılım firması. işte ...6000'den fazla çalışanı olan bir firma. Ve birçok alanda... ...uçtan önce çözümler sağlayan... ...bir yazılım firması aslında. Amerikan menşeği bir firma. Bu çözümler şunlar genel olarak... ...CAD tarafında... ...biliyorsunuz Creo. Eski adı Pro Engineer. PLM tarafında... ...Vinture Platformu. İşte ELM çözümleri var. Integrity... Servis tarafında, SLM tarafında yani Servicistics ee, ve şu an işte yeni yeni aslında çok da yeni bir PTİSİ bayadır uğraşıyor bu alanla. IoT alanında ThingWorks platformu ee, ve arttırmış gerçek tarafında, Augmented Reality tarafında Vuforia, AR çözümleri ee, var PTİSİ'nin. Şimdi bugün tabii genel olarak şu Vinci, Piem çözümü ve bunun Bulut'ta kullanımı ilgili bir bilgilendirme yapacağım aslında. Ve asıl amaç burada yani PLM'de PDM tarafı yani Winchill'in PDM tarafında CAD data yönetimini çok daha böyle yatırım maliyetini düşürerek Winchill Bulut tarafında yatırım maliyetini de düşürerek ilk yatırım işte donanım yatırımı maliyetlerini vesaire ve lisans maliyetlerini de aynı şekilde minimuma indirerek yıllık abonelik şeklinde Bulut'ta PLM'i ve PDM'i nasıl kullanırsınız? Yani dök, genel CAD data yönetimi özellikleri, doküman yönetimi, e, işte multi-CAD data yönetimi, e, değişiklik yönetimi vesaire bunları e, nasıl e, kolay bir şekilde kullanabileceğiz bulutta? bunlardan bahsedeceğim. Şimdi PLM'in yetenekleri e, şu şekilde. Yani PLM sistemi dediğimizde bu ara çok popüler kavramlar var. İşte digital Twin, Digital Thread şeklinde. E, burada Digital Twin'den başlayalım. E, dijital ikiz, ürünün dijital ikizi sizin e, fabrikanızda ürettiğiniz ürünün bu PLM ortamındaki aslında tam olarak yansımasını ifade ediyor. Bu e, farklı PLM sistemlerinde farklı şekillerde ifade ediliyor ama bilenler için biz de Part dediğimiz aslında şu Winchill Part olarak e, ürünü dijital ikizini sistemde gösteriyoruz. E, ve bu bir life cycle'da bu product life cycle management'da life cycle fazlarıyla sistemde yaşıyor. Yani sistem tasarım ee, işte tasarım mühendislerimiz ürün tasarlarken, e, PLM'de bu Winchler tasarım fazında oluyor. Ee, işte ürünü yayınladığımızda yayınlı fazına geçiyor. Ürün teste gittiğinde işte PLM'de test fazına geçiyor ve bununla ilgili birimlere görevlendirmeler yapıldığı. Ee, yani ürünle birlikte siz, dijital ortamda yaşayanı, Digital Twin diyoruz ee, ve Digital de aslında bu hani, single source of truth ya. doğrunun tek kaynağı olan yer PLM. İşte bu PLM, ERP, CRM gibi sistemleri bütünleşik olarak düşünürseniz bunların hepsi yani doğrunun asıl e, data'nın aslında bütün bilginin tutulduğu yer Digital Threat e, olarak adlandırılıyor bu kurumsal sistemlerde. de bir aslında Digital Threat platformu ve içerisindeki işte Winchill Partler kullandığınız sizin ürünün dijital ikizleri oluyor Digital Twin'ler. E, bu şekilde bir sistem sağlamış şoför aslında size PLM tarafında ee, bunuda neler yapabileceksiniz yani PLM ortamında e, bu ilk hani giriş paketi gibi olacak biraz çünkü PLM çok derya deniz bir alan ee, yani genel olarak PLM'in yapabildiği yeteneklerden bahsedecek olursak bu çok detaylı işte gereksinim yönetimi e, işte test süreçlerinin yönetimi mekanik keda yönetimi elektronik keda yönetimi aynı şekilde işte model based definition dediği Model bazlı bu tanımlamalar artık 3D e, işte şeyler çıktı. 3D teknik resimler. E, oldu işte model based tanımlamalar yapılıyor. Creo tarafında. Bunların PLM içerisinde yönetilmesi. Gö görselleştirmeler, visualization'lar, gömülü görselleştirmeler ve bunların işte review süreçleri. Creo View uygulaması mesela e, bilenler için. Eğer i̇şte AR, e, artırılmış gerçeklik e, işte görünümleri bu Foreo platformunda bu e, datanın direkt olarak paylaşılması ve bu foreview ile görüntülenmesi, orada bazı diğer eğer uygulamalarının yapılması vesaire, ee, Döküman yönetimi tabii ki ve ee, doküman e, onay yayın süreçleri paylaşılması ve burada işte birçok gördüğünüz BOM yönetimi e, Secure Collaboration e, bahsedeceğiz bundan birazdan. İşte Opsiyon Variant yönetimi Konfigürasyon yönetimi, Değişiklik yönetimi bunlar FLM sistemlerinde e, genel olarak kullanılan e, en çok kullanılan işte fonksiyonlar yetenekler diyeyim. Ve Winchill'de de e, aynı şekilde. Bu arada Winchill de yani dünyada yaklaşık 1.5 milyondan fazla kullanıcısı olan yani sınıfının en iyi PLM yazılımlarından bir tanesi. Çok kabul, gör, kabul görmüş. Dünyada da Türkiye'de de yani en iyi firmalar tarafından tercih edilmiş e, bir çözüm. Winchill PLM çözümü. Şimdi e, hangi özellikleri kullanacağız bu bulutta PLM'i kullanırken? Tabii ki hepsine de yarışabiliriz. Ama düşük maliyetli olarak ilk fırsatta çoğu firmanın direkt ihtiyacı olabilecek çözümler. Birincisi, bu gün içinde search fonksiyonu. Yani e, bu sistemde doğru, e, işte single source of truth dedik ki bütün e, data sistemde e, çeşitli objeler olarak kaydedilmiş durumda. Ve herkes bir web browser'ından, bir web arayüzünden bu datalara ulaşabilecek. Tasarımcı CAD datasına, işte, bir kalite mühendisi, bir satın alma mühendisi kendi ile ilgili dökümanlara ya da üretimden birisi işte tasarımın en güncel yayınlanmış haline çok gelişmiş bir search fonksiyonuyla ulaşabilecek doğru kaynaktan. Yani bunu da ilk engellemeye çalıştığımız, herkes yani sistemde arama yaptığında doğru datayı bulsun. Tasarımda işte B revizyonu varken üretimdeki A revizyonuna bakmıyor olsun. En basit haliyle bunlar. Daha sonra Content Management. Bu aslında Content Management dediğimiz içerik yönetimi. Yani PDM dediğimiz kısım, Core PDM dediğimiz kısım, ee, CAD Data yönetim de bunun içerisinde. Mesela şu yukarıda gördüğünüz, e, bu arada yani illa Winch-IPLM kullanıyorsunuz ya CREO ile CAD Data yönetimi yapacağız diye bir şey yok, PTC ürünü olan CREO ile. Ee, yani hiç fark etmez. Ee, bu arada sadece mekanik CAD yöntüme de gelmesin aklınızda. İşte burada gördüğünüz SOLIDWORKS, NX, CATIA, AutoCAD, e, işte, e, ya da işte AutoCAD, CAD tarafında ya da iCAD e tarafında e, Altium, Mentor Graphics, Zufian, işte burada yazmayan, ePlan, mesela bu tarz CAD programlarıyla entegre olarak çalışabiliyor. Hani multi CAD yöntemi diyoruz. Evet. Buradan gelen çıktıları zaten az önce bahsettiğim Digital TV'nin, Digital X'in altına e, bağlıyoruz sistemde. E, Contact Management yapacağız. Yani CAD data yönetimi ilk amaç diyebilirim. Döküman yönetimi, CAD data yönetimi. kedi dokümanı yönetimi de diyoruz. Daha sonra Enterprise Visualization dediği e, görüntüleme, Creo View uygulamasıyla CAD datalarının görüntülenmesi. E, sadece CAD değil, dokümanların da aynı şekilde e, görüntülenmesi. 2D ve 3D dataların görüntülenmesi diyelim. E, bu fonksiyon olacak. İşte proje yönetimi gene aynı çok MS Projek'te benziyor ama artıları var. Nasıl artıları var? Yani proje planlarını gene sistemde oluşturuyorsunuz ayrı bir normal proje yönetimi yazılımı gibi. Ama bunun içerisinde proje planındaki tasklarla aktivitelerle ürünü ilişkilendiriyorsunuz direkt. Ve mesela işte bir proje taskınız, teknik resmi oluşturunuz diye bir görev var. Tamam oluşturdum diye görevinizi kapatıyorsunuz ama oluşturduğunuz teknik resim de PLM ortamında olduğu için gidip onu işte bu görevin altına bağlıyorsunuz. Ve bunu işte kontrol edebiliyor yöneticiler vesaire. Ee, biraz daha bütünleşik çalışıyor. Yani PDM ve Project e, ortamları. Project Link yazıyor zaten. İnce Project Link ve PDM Link modülleri değil. Ee, birbirine entegre çalışıyor. Ee, ve proje yönetim var. Eğer tarafında şimdi e, Yaptığınız tasarımı direkt eğer ortamında paylaşabiliyorsunuz, publish ediyorsunuz ve işte bu Forovie uygulaması mesela telefonda direkt görüntüleyebiliyorsunuz, artırılmış gerçek şu gördüğünüz, onu bir yere koyup işte patlama görünümleri vesaire, bunları oluşturabiliyorsunuz. Eğer burada daha işte derinlere inmek istiyorsanız mesela bir işte montaj talimatını eğer ortamında hazırlayacağız vesaire, ayrıca bu Forovie Studio vesaire ekstra modüllere giriyor ama direkt sadece Win7, e, lisansıyla diyeyim. E, zaten bu e, artırılmış gerçeklik görüntülerini vesaire oluşturabiliyorsunuz. E, ve paylaşabiliyorsunuz. E, bu worldview ile görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer tarafı da olacak. Şimdi Secure Collaboration şu, yani mesela Tedarchi'ye sistemi paylaştınız. O sizin bütün datanızı görmek istemiyorsunuz. Şu sağ taraftaki örnek. Siz datayı şu yukarıdaki gibi görürken o işte e, görmesini istemediğiniz yerleri kapatıyorsunuz sadece kendi ile alakalı olan parçayı direkt, direkt sizin sisteminize girip görebilecek vesaire ee, bu tarz şeyleri yapabileceğiz. Ee, konfigürasyon yönetimi tabii ki işte PLM sisteminde e, en iyi şekilde yönetimi beklediğimiz şeylerden birisi ürün konfigürasyonları. Vinci'de ee, bu olan konfigürasyon yönetimini yapabileceğiz. Öyle diyeyim, Değişiklik değişikli, bütünleşik bir süreç bu da. Yani change and configuration management dediğimiz kısmı direkt CM2'ye uygun bir şekilde ya da aslında sistem tamamen konfigüre edilebilir. Sadece işte CM2 konfigürasyon yönetimi standardına göre değil. herhangi bir eee değişiklik ve konfigürasyon yönetimi sürecini eee bu esnek iş akışlarıyla tanımlayabiliyor olacaksınız aslında. o yüzden change ve configuration management CM2 dedim çünkü ya yani Türkiye'de bu oralar popüler. Ee, o yüzden yani genelde Siemens uygun mu diye soruluyor bize de. Ee, o yüzden onun dışında yani CMT'yi kullanmayan e, işte savunma havacılıkta olmayan diye daha çok mesela otomotiv gibi yerlerde kendi işe değişiklik yönetiminde kullandıkları süreçleri de tabii ki direkt e, aktarıyoruz. Daha sonra boom yönetimi yapabiliyorsunuz PLM sistemlerinde e, ürün ağacı yönetimi. Ürün ağacı yönetiminde e, işte sadece mühendislik ürün ağacı değil e-bomb değil yani işte üretim ürün ağaçları, servis ürün ağaçları bunların hepsini sistemde yönetebiliyor olacaksınız. Tabii ki bu, bunların hepsi bu birazdan bahsedeceğim base pakette değil. Ee, açıklayacağım yani paket paket aslında verilmiş. Expon transformation dediği oluşturduğunuz e, mühendislik ürün ağacından e, üretim ürün ağaçlarına M-BOM'u, S-BOM'u ya da işte o X'lerine her şeyi koyabilirsiniz. Herhangi bir ürün ağacı görünümünü oluşturabiliyorsunuz e, sistem içerisinde. Herkes kendini ilgilendiren aslında görünüm üzerinde çalışıyor, öyle diyeyim. E, ve işte Product Variability Management dediği, opsiyon ve varyant yönetimi dediğimiz kısım. Yani opsiyon varyant yönetimini e, yapabiliyorsunuz sistemde. E, ürünün farklı işte, opsiyonları, varyantlarını tabii önce tanımlıyoruz. Bunun için böyle çok esnek kullanışlı bir arayüzü var opsiyon varyant yönetimi içinde. Sonra üretim süreçleri yönetim dediği kısım. NPM-Link diye bilinen modül aslında. Yani direkt BOM transformation'ı biraz otomatik yapıyor. Direkt mühendislik ürünün üretim ürünün hızlı bir şekilde oluşturmanızı ve işte bununla ilgili iş emri, proses plan vesaire hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlıyor. NPM-Link modülü. Yine bir PLM sistemlerinde olması gereken bir şey. Bunun dışında integral komponent Management dedi işte parts link gibi komponent e, işte yönetimi aslında. E, gene bu Search kısmına yani çok fazla kullanılmıyor aslında. E, search kısmına yeni bir e, classification diye bir alan geliyor bunda. Ve orada e, aslında komponent yönetimini çok daha esnek bir şekilde yapabiliyorsunuz. Parts link modülü. E, şöyle geçersek. Ha, bir de kalite modülleri var. Winchir e, PLM'de özellikle ee, bu olan ön planda, diğer PLM sistemlerine nazaran. Winchill, ee, eski Relex yazılımıyla, e, şimdi yeni adı Winchill Risk and Reliability, ee, entegre çalışıyor. Ee, ve işte kalite süreçleri, burada FMA'lar, 8D süreçleri, yani risk analizleri, güvenilirlik analizleri, emniyet analizleri, e, bunları yapıp direkt gene PLM sistemine entegre bir şekilde risk and reliability ile ilgili süreçleri yönetebiliyorsunuz. Bunlar yani PLM'in genel olarak özellikleri ve işte Quality Management dediği de kapalar, işte Corrective Action, Preventive Action'lar, uygunsuzluklar ve işte 9001 işte dokümanların kontrolü, kayıtların kontrolü vesaire tamamen bunlara uygun hazırlanmış aslında bir araç Winch'in kalite yönetimi modülleri. Daha sonra şimdi şu ekranda genel olarak e, dörde bölünmüş Creo, e, yani Kett tarafındaki çözümü, PTC'nin, e, sonra Vinci'nin tarafındaki şu yuvarlak içerisindeki PLM tarafındaki çözümü, e, Thingiverse, IoT tarafındaki çözümleri ve e, bu Forio tarafında, e, AR tarafındaki çözümleri görüyorsunuz. Yani bizim ilgilendiğimiz alan burada şu yuvarlak içindeki alan olacak. E, tekrar bir toparlarsak, Content Management işte, Proje Yönetimi, BOM Yönetimi, Değişiklik Konfigürasyon Yönetimi, Opsiyon Varant Yönetimi, MPM Link ee, işte servis informasyon yönetimi ve kualitiy yönetimi, partisip vs. Bu modüller, ee, gereksinim yönetimi, bunlar PLM'in aslında e, kapsamına giren kısımlar, PTC çözümleri içinde. Şimdi çözümle biraz hızlıca, e, çok da uzadım bilmiyorum, hızlıca geçmeye çalıştım. Bulutta bunları nasıl sunuyoruz, o kısma geleceğim. Ee, Winch'in PLM paketleri şu şekilde. Şurada gördüğünüz, Winch Base lisansı var. Şimdi Winch Base'in içinde. CorePDM dediği CorePDM şu. E, yani doküman yönetimi. E, işte içerisinde bu bilgiye ulaşma, search, browse fonksiyonları, döküman e, doküman check-in, check-out işlemleri. E, daha sonra işte CAD data yönetimi bunun içine girecek. E, işte 3D, 2D görüntüler görüntüleri oluşması, bunların eee Creo View'le vesaire görüntülenmesi, eğer olarak Vuforia, Vuforia View'da publish edilmesi. E, değişiklik yönetimi e, ve iş akışları gene, e, mesela doküman, onay yayın süreçleri vesaire, bu Core PDM Base Lisans'ın içine giriyor yani. Biz e, Bulut'ta bu Base Lisans aslında ilk opsiyon olarak sunuyor olacağız. Tabii ki isterseniz buradaki fonksiyonlardan da kullanmak istiyorsanız bunları ekleyebiliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar şu anda e, Bulut çözümleri olarak çalıştığı kampanyada e, şu şekilde Base Lisans kullanıcılara ve eğer bu kullanıcı aynı zamanda CAD kullanıcısı tasarımcıysa şu sağda gördüğünüz yeşil add-onlardan ekliyoruz. Mesela Creo tasarımcısıysa işte o kişi bir base lisansı yanında Creo CAD Data Management lisansı. İşte farklı bir CAD programı kullanıyoruz. Third Party işte Katya, Solidworks, nx vesaire. Gene base lisans ve işte Multi-CAD Data Management lisansları gibi yandan add ekleyerek sunuyoruz. Base lisansı üzerine ama advanced lisanslı buna ek olarak ne var? BOM yönetimi. Eee advanced ve opsiyon var basic opsiyon varyant. Advanced lisansla geliyor aslında. Basic lisansın içerisinde yok. ve security labels dediğimiz işte bu veri güvenliği ile ilgili bu gösterdiğim tedarikçi veri paylaşmakla ilgili kısımlar. Eee advanced lisansla geliyor. Premium lisansa bir üstte de çıkarsanız işte parts link Supply Management, Bond Transformation dediğimiz işte Ex Bond Management, işte MPM ee, vesaire, o da bu kısımda geliyor. Ee, yani lisanslama aslında artık bu şekilde oldu, eskiden çok daha karışıktı. Şu anda Base, Advanced, Science, Premium diye gidiyor ve bunlara aslında bu yanındaki Edonları ekleyerek ee, kullanıyorsunuz, öyle değil. Ee, şimdi Base lisanslık yetenekler şu şekilde genel olarak. Beysans üzerinde gidecek olursak. Arama, Search, browse, Winchill ekranlarında Winchill arayüzünde gezinme, sayfa içeriklerini, görüntüleme. Kede harici olan içerikleri indirme ve görüntüleme. işte bunlar PDF'ler, diğer dökümanlar, Excel dosyaları vesaire. 2 3 3te model görüntüleme, Creo View direkt gömülü. Creo View ile bunların görüntülenmesi. Bu arada soru var mı? Onları bakıyorum. Aynen. Kayıt ediliyor mu? Tamam. Ee, düzenleme. Bu dokümanları check-in, check-out. E, yani doküman yönetimi, klasör oluşturma. E, içeride linkler oluşturma. Bunların düzenlenmesi. Base instance içerisinde. E, atanmış görevlere katılmı dediği tasklar. Bu şey, iş e, akışlarındaki size taslakların gelmesi. E, i̇şte Winch'in bu direkt base fonksiyonları olan zaten işte discussion'lar. Home sayfasında e, Winch'in gördüğünüz e, her şey e, bunun içerisinde var. İşte Döküman oluşturma, güncelleme dedik. Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi. Yani değişiklik yönetimi bu işte problem raporları, change, request'ler, ECR'lar, değişiklik talepleri yani. Işte değişiklik bildirimleri. Bunların kullanılması. Proje yönetimi bu arada. Project link de içerisinde var. Ve insansın. İşte raporlar oluşturma, görev oluşturma, tas bunları yönetme. Şöyle ilerlersek. işte temel PDM demiş. Tekrar, yani temel PDM'den kıs şu, işte bu life cycle bu objelerle birlikte oluşturma, objelerin işte bir e, işte in-work, release, life cycle fazları ile bu PLM ortamında oluşturulması, e, bu dokümanların e, ya da CAD datalarının ve bunların iş akışlarıyla yönetilmesi kısmı e, PLM ortamında, tekrar görüntüleme, tasarım işbirliği, e, yani aynı şeyler. Base dediğimizde bunlar oluyor. Şimdi Base'e ek olarak işte o mesela tasarımcılar CAD Data Management add eklediğinde, yani şurada göreceğiz mesela. Ee, Base'e ek olarak işte Creo Data Management'e Visualization geldiğinde tasarımcılar e, Creo'dan içeriye ya da diğer bir CAD programından içeriye dataları gönderebilecekler. Ee, şöyle bir şey var. Mesela görüntüler iki de 3'de datalarda zaten otomatik olarak Creo View görüntüleri oluşuyor ama işte e, şey yapacaksak mesela Word, dos e, Word Excel dosyalarında da görüntü oluşturacaksak 2 Bunlar da aynı şekilde e, yani dokümanların da görüntüleri Creo açılacak şekilde oluşturulabiliyor. Bu Creo Web içerisinden anatasyonlar, e, işte validasyon, verifikasyon çalışmaları e, Creo içerisinden yapılıp PLM entegre olarak e, yönetilebilecek bu tarz süreçler. Genel olarak ve lisans özelinde. Şimdi Bulut kısmına geldik. Winchip yani LM e, tarafı aslında hızlı bir şekilde bu yeteneklerden bahsetmeye çalıştım. Şimdi Bulut hizmetleri kapsamında şöyle bir bilgi vereyim öncelikle. Bulut dediğimizde e, şöyle dört tane kavram var. SaaS bunların en çok duyulanı. İşte Software as a Service dedikleri. E, SaaS kavramı. E, şimdi Bulut da aslında Platform as a Service, PaaS dedikleri ve IaaS dediğimiz Infrastructure as a Service diye bulutun farklı konseptleri var. E, ve on-premise. Şu anda normalde kullandığınız, mesela bir CAD programı siz aldığınızda on-premise lisansa giriyor bunlar. Yani şöyle, e, şurada gördüğünüz her şeyi kendiniz sağlıyorsunuz. Bunlar nelerdir? İşte uygulama, önce alıyorsunuz, e, data, kendi bilgisayarınızda e, bunun çalışma dosyaları, mesela on-premise kullanılan bir yazılımın çalışma dosyaları kendi bilgisayarınızda, operating system, Kendiniz Windows operayı, Windows'a Windows, işte Linux'a Linux bunu temin ediyorsunuz. Görselleştirmeleri gene kendi sunucularınızda yapıyorsunuz. Diğer tüm sonuçlar, Winch'in kullandığı serverlar, Winch'in sunucusu, depolama, işte bunların backup'ları, hepsi sizin IT'nin sorumluluğunda olan şeyler normalde. Bunun en uçluklusa SaaS, hepsi outsource ettiğiniz şeyler oluyor bunda da. Yani bu arada yani bu... Özellikle şu yaşadığımız süreçte, herkesin evden çalıştığı bir süreçte, çok ön plana çıkmış durumda bu Software as a Service kavramı. Böyle çalışan bir CAD yazılımı da var aslında. Direkt buluttan çalışan Onshape diye, gene bir PTC ürünü, mesela, yani sadece PLM'de olan bir şey değil bu. Tabii ki, yani her programı sahası olarak Software as a Service konseptinde yani bulabilirsiniz. OnShake'de direkt bir web browser içerisinde çalışıyor mesela, ee, bir küt program aslında ama işte client'a kurulum yapmıyorsunuz, ee, o şekilde. PTC de yeni bünyesine kattı. Ee, şimdi Winchil bulutta nasıl kullanıyoruz? Ee, şuradakilerin hepsini biz sağlıyor olacağız. Yani şöyle, bizim aslında tam SAS pas şu arada oluyor. Ee, çünkü ya uygulama evet, uygulama da bizim tarafımızdan sonuçları da kuruluyor, data da bizim tarafımızdan sonuçları yaratılıyor. Ee, ama e, Mesela CAD Admini, PLM Admini kısımlarında eğer tam bir sağ hizmeti olduğunda şöyle oluyor. Yani direkt mesela size birini atayıp e, onun sürekli orada dışarıdan outsource ederek size yıl boyunca danışmanlık yaptığı bir model gibi düşünülebilir PLM e, süreçleri için. Bu öyle değil. Yani gene içeride PLM süreçlerini yönetecek e, sizin tarafta bir arkadaş olacak. Ama onun dışındaki her şey, mesela şöyle bakarsak depolama, sunucular, işte görselleştirme, e, işletim sistemi, e, işte middleware dediği, middle dediği ara katman yazılımları, işte bunda Winch'in de kullandığı bu tarz yazılımlar var. Mesela Apache Web sunucusu. bunun sağlanması, kurulumu, bakımı, e, işte runtime dediği direkt için çalışma dosyaları ve run çalışma boyunca e, ihtiyacınız olan bakım çalışmaları, mesela işte logların incelenmesi, SQL... E, tarafında işte bakın var işte ne bileyim depolama tarafında işte server doldu vesaire bu tarz şeyler hiçbir hiçbirle ilgilenmeyeceksiniz ya yani tek yapacağınız bu e, buluttan bunu kullandığınızda e, şu şekilde çıkalım şuradan bir web browsera VNC uygulamanızı yazmak ve burada çalışmak e, şu şekilde bakın mesela ben şu an Chrome sayfası içerisinde Vinture'i kullanıyorum. Ürün burada. Ürün ağacım burada. Bunu kedi atılıyorum burada. Yetkilerim dahilinde sistemin login'i oldum. Ee, ve kullanıyorum. Ee, Storber'la vesaire Vinture sunucusu tarafıyla hiçbir şekilde işiniz olmayacak. Bunu bulundan kullandığınızda. Ee, onu biz e, sağlayacağız. Onu da nasıl sağlayacağız? Ee, şöyle inebilirsem bir aşağıya. Şimdi şöyle. Öncelikle şimdi sağ hissediğimizde neleri sağlıyoruz? İşte veri merkezi fiziksel tesis binası demişti. Veri tabanının kendisi, SQL veri tabanı. İşte güvenlik duvarları, bollar ve güvenlikle ilgili mesela böyle buluttan kullanımlarda şöyle çekinceleri oluyor insanların. Datayı başka bir yere yolluyorum kendi datamı diye. Ama aslında daha güvenli bir ortam olduğunu yani söyleyebiliriz bulut ortamlarının. Öncelikle bu firmalar çok ciddi sertifikasyon süreçlerinden geçiyorlar. Yani sizin kendi bünyenizde, IT tarafında yaptığınız e, çalışmalardan daha fazla güvenlikle ilgili sorumlu olduklarını hani düşünebilirsiniz. E, örneğin mesela bu serverları IT tarafında bir odada tuttuğunuzda, o odayı herkes biliyor. E, datanın nerede olduğunu aslında herkes biliyor. Hangi sunucuda olduğunu vesaire. E, bunda, e, yani asla bunu bilmiyorsunuz. E, sadece bununla ilgili anlaşma yaptınız e, NDA kapsamında anlaşma yaptığınız bir firma var. Ee, ve bunu orası biliyor. Ve datanın güvenliğinden tamamen onlar sorumlu. Ee, i̇şte sunucular ve yani bunu çok fazla kullanıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla mesela PTC Winch ile işte Navi Amerikan donanması bile işte bulut üzerinden kullanıyor. Ee, yani sadece savunma sanayi, havacılık e, firmaları bile kullanıyor. E, çok ciddi işte veri güvenliği ile ilgili e, zorunluluklar olmasına vermem. İşte sunucular, sunuculardaki depolama, bunlar hep bizim tarafımızdan sağlanacak. İşletim sistemleri, aynı şekilde işte Windows Server 2019 mesela tarafımızdan sağlanıyor. İşte database'in yönetimi, SQL Server database'i tarafımızdan sağlanıyor. Bunun bakımı, backup'ları vesaire. Uygulamalar gene aynı şekilde tarafımızdan server'a kuruluyor. Sadece dediğim gibi Cloud'dan login olup, hani adeta böyle bir Facebook'a login olur gibi PLM'i kullanacak herkes. E, o şekilde bir model düşünüyoruz. Şimdi bu modelde de aslında şöyle paketler çalışmış arkadaşlar. E, hani neleri nasıl sağlıyoruz? Mesela e, işte önce donanım tarafında, yazılım tarafında PTC yazılımı tarafında diğer dört party yazılımlar PTC yazılımları ve servis tarafında sağladığımız şeyler var. E, bunlar işte tabii ki bir donanım tarafında bir server. E, fiziksel bir server. İşte burada 4 çekirdekli ve 16 GB RAM'li. İşte dört çekirdek, 24 GB RAM ee, ve işte daha bunu yükseltebilirsiniz, şu anda böyle 4 model çalışmışlar. Ee, işte mesela şundan bir tanesinden gidersek, diyelim şu en alttakinden gidelim. 6 çekirdek, bir bilgisayar, 32 GB RAM, i̇şte 500 GB SSD hard disk, ee, işte 100 Mbps'e kadar bir internet hızı ve işte Firewall vs. donanım tarafında bizim tarafımızdan sağlanıyor, informative tarafından aynı zamanda işte bu sunucuya Windows Server 2019 işletim sisteminin kurulması, SQL Server işte 2019 işletim sisteminin kurulması, işte SSL sertifikasyon, işte HTTPS sağlanıyor. Winchil 12'yi işte çıktığında 12'yi, şu anda 11.2'yi kurulumları. Ve Winchil şöyle yaptık başlangıçta. 5 yani kullanıcı için mesela 5 tane Winchil base lisansı. Bunlar kat kullanıcısı ise 5 tane de CAD Data Management Visualization lisansı da. Bu sonucu da tanımlıyoruz. Eğer işte bundan fazla bir kullanım olacaksa ya da işte daha az olacaksa vesaire. Ya da Base değil 2 tane de bir advanced kullanıcısı istiyorum diyebilirsiniz. Onun için işte ayrı tabii ki çalışılır. Ama hani bunu böyle bir paket halinde e, genelde hazırladıkları için bu şekilde vermiş arkadaşlar. E, ve servis tarafında da işte kurulum, sistemin kurulumu, konfigürasyonu CAD Data Management eğitimi, e, Winchill'de CAD Data Yönetimi nasıl yapılır? Bunun eğitimi iki gün kadar sürüyor. İki, iki buçuk, üç gün de olabilir. Daha sonra bir metodoloji training, yani ilk data yükleme, sisteme nasıl data yüklersiniz? Bir günde e, Go Live Support dediğimiz, hani canlı sisteme geçtikten sonra yerinde destek aslında bu. Sistemi son kullanıcı, sistemi nasıl kullanacağıyla ilgili. Bu şekilde e, paketlerle... E, Bulut teklifini sunuyor informatik. Burada şöyle, e, şöyle bir geriye gidecek olursak Heh, şurada varmış donanım tarafında bir Microsoft Partner olan Intercom firması çalışıyoruz. Sağda gördüğünüz Intercom. Yani bu donanımı e, şöyle işte az önce bahsettiğim Windows Server e, bu serverın fiziksel olarak bulunduğu yer e, bunun içinde SQL data, e, Server Database'i Vesaire. Ee, yani buradaki depolamanın yapılacağı işte bu bütün yani az önce bahsettiğim bütün donanım intercom bünyesinde olacak. Bunun bakımı, backup'lar yani tüm sorumluluğunu biz de aslında oradan al ediyor olacağız. Biz PTC yazılım tarafında PTC software tarafında informatiften destek alacaksınız. İşte bu yazılımla ilgili teknik destek ee, vesaire. Bu tarz süreçler ee, bizde olacak. E, backup, upgrade vesaire hızlı bir şekilde ...yapabiliyor olacaksınız. Ee, şimdi burada... ...bahsedeceğimiz... ...aslında çok da fazla bir şey kalmadı diyebilirim. Ee, sorular varsa... ...şimdi soruları alabilirim. Ee, soruları nasıl okuyoruz? Şuradan okuyoruz. mevcut paketlerden bu pakete geçiş mümkün mü? Ee, şimdi mevcut paketlerden buna geçiş, mevcut da zaten, e, şimdi bunun amaçlarından bir tanesi ilk yatırım maliyetini azaltmak. Şimdi bir yıllık abonelik şeklinde çalışacağı için, e, şimdi bahsetmenimde şöyle bir şey var. Şimdi yıllık abonelik şeklinde çalışacağız. Yani siz bu Microsoft'un e, işte, yani bu bulut paketine yıllık bir ücret ödeyeceksiniz. ücretleri bu arada tam bilmiyorum. Ee, ve her yıl bunu yenileyeceksiniz. Hem PTC lisanslarına hem işte bu Windows lisansları vesaire hepsi SQL lisansları. Hepsi birlikte yenileniyor olacak. Ee, yıllık olarak. Şimdi ilk yatırım mevcut pakette kullanıyorsanız zaten IT tarafında bir ilk yatırımı yapmış. Ee, ve bunu serverlara vesaire yani belli paraları zaten ödemiş oluyorsunuz. O, mevcut paketten buna geçiş çok mantıklı olur mu? Hani ondan emin değilim. Ama mümkün olur mu? Evet mümkün olur. Yani... Meclis sunucularınızdan bizim Cloud'daki Winch'in sunucumuza migration dediğimiz yani data migration'ı yapabiliriz. Oraya yeniden işte gerekli kurumları yapıp bundan sonra Cloud'dan devam edecek şekilde yapabiliriz. Yani bunu ayrıca evet konuşabiliriz. Teknik olarak bir engel yok. Şimdi şöyle bir yıl sonra aboneliği Yenilemezsek datalar ne olacak nereye gidecek diye yazılmış. Şimdi şöyle bir yıl boyunca diyelim ben dataları PLM'e aktardım. Daha sonra yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık bu arada. Hani PLM'den ben vazgeçiyorum datalarımı lokalde yöneteceğim artık Windows'a tekrar diye bir şeyler. Ama böyle bir şey olursa onun desteğini sağlayacağız. Yani PLM'deki datalarınızı alıp Gene Windows'da dışarıya export et. Normalde biliyorsunuz PLM'de data güvenliğinden dolayı bütün bu CAD dataları CAD dataları işte, KRIO dataları neyse. içeride şifreli olarak duruyor. Yani onu içeride PRT dosyası olarak bulamıyorsunuz. Onları çözüp diyeyim o şifreleri. Datayı dışarıya export alacağız. Ee, ve o şekilde teslim ed ederiz. Subscription iptali durumunda bir yıl sonra. O süreç o şekilde olur. Ee, fiyat bilgisi alabiliyor muyuz? Fiyat bilgisini şu anda alamıyoruz. Ben de açıkçası bilmiyorum teknik tarafta olduğum için. Ama bunun için direkt informatikle iletişime geçebilirsiniz. E, fiyat kısmı ile ilgili olarak. Yani bunun şurada şimdi farklı farklı modeller var. Şurada gördüğünüz. E, işte donanımın ne kadar iyiyse ona göre tabii işte fiyatlama biraz değişiyordur burada. Ama gördüğüm kadarıyla minçi sayıları aynı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela disk 500 GB ama bir süre sonra bunu arttırmak gerekti. İşte ona üstüne ekstradan koyarak artırılabiliyor olacak bunlar tabii ki. E, çünkü bir sene sonra 5 GB yetmeyecektir. E, diyelim iki sene sonra. ve Bunlar e, gerektiğinde artırılabiliyor şekilde olacak bu arada. İlk CAD dataların aktarımında destek sağlıyor musunuz diye e, bir soru var. Şimdi ilk CAD data aktarımında dediğim gibi şurada. E, evet. Nerede? Şurada. Go Live Support, Loading Methodology Training, bunlar şu, şu, şu şekilde oluyor. Ee, i̇lk data yüklemenin zaten bir sıfırdan data yükleme eğitimi ee, ve içerideki mevcut datanın çalışılması, dışarıya çekat dediğim çekinme bu eğitim şeklinde veriliyor zaten. Ee, ve daha sonrasında da Go Live Support'ta işte burada bir günlük şey koyulmuş, yerinde destek. Burada da işte ilk datanın aktarımı öğretiliyor diyeyim. Ama şöyle bir şey talep gelirse, işte bizde çok fazla data var, bunu sistemlesiz atın gibi bir talep olursa, yani orada e, gün sayısına göre yani bir ücretlendirme ekstradan bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, yani genelde firmaların da tercih ettiği dataları nasıl atılacağını öğrenip kendilerine sisteme atması oluyor. E, o şekilde cevaplamış olayım bunu da. Başka bir soru var mı? Evet, başka bir soru yok sanıyorum. Şimdi e, mail adresimi de burada yazmamışım ama direkt konuyla ilgili bir başka bir soru olursa bana da daha sonra e, mail gönderebilirsiniz. E, direkt informatikle, bu mesela fiyat sorusu gelmişti, onunla ilgili bilgi alabilirsiniz. Direkt informatikle iletişime geçebilirsiniz, sizi ilgili bilimlere aktaracaklardır. E, o yüzden teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, çok uzun tutmamaya çalıştım. E, Webinarı sonlandırıyorum burada. Başka soru yoksa.